Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. 26 Nisan tarihi itibariyle Borsa Kazan YouTube kanalım için oluşturduğum banka hesabında güncel portföyümün değeri 7000. 286 lira görülmekte. Başlangıç sermayemize göre %37 kar. Bence gayet iyi. Geçen haftaki durumumuzdan şu anki durumumuza bizi taşıyan hareketler nelermiş? Bir de bunları inceleyelim. Öncelikli olarak portföyümüzde neler var? Birleşik Metal. Halk arzına katıldım. Tamamen eşitti. Dogup hissesine de geçen haftadan kalan ama ne yazık ki. Bugün itibariyle benim belirlediğim stop noktası 3.74'ün altında kapanış geldi. Stop oldu. Ha şu var. Dogob için maliyete yakın bir yerde elden çıkarıp 3.85 üzerinden de tekrar gün kapanışı gelirse maliyetlenecek. Bu hisse senedini şu anda takip ediyorum. Bir beklentim oluştu bunda. O yüzden. İmaj makine bireysiyle eşitti. Halk arzına katıldım bunun da. Smart güneş enerjileri. Elimizde geçen hafta 334 lot vardı. 34 lotunu bıraktım. Ortalama olarak 334 lotta %15 kar yazıyordu. 17.17 .17 fiyatından çıktım. 15'ten alıp. %15 kardan %10'luk kısmını smart güneş enerjilerinde bırakarak artık burada yazan net kar. Hele ki burası durmadan hani bir yükseliş trendiyse şu anda içinde bulunduğu kısım. Altın yumurtlayan tavuk misali artacak gidecek. Ve bana hiç maliyeti olmayacak. Bu güzel bir şey. Bunu deneyeceğim. Normalde kripto para piyasasında bunu yapıyorum. Orası için daha uygun diye düşünüyorum. Borsa İstanbul için de böyle bir yol izleme gereği duydum. Hisse hareketlerine bir göz atalım. Bir Nisan'dan itibaren alalım. Geçen hafta 15 Nisan videosunu çekmiştik. Smart Güneş Enerjilerini sattım. 17-17'den. Borsan yatırım temettüden sonra bir geri çekilme olur diyerek 402'den maliyetlendim. Birleşik Metali'de yine Söylemiştik halka arzına katıldık 56 lot verdi. Borusan yatırım. Belirledim birkaç tane fiyat hedefi var aşağı yönlü giderse diyerek. Bu kısımlarda maliyetlenmeye devam edeceğim. Kasadaki nakit durumuna bağlı olarak. Bu banka hesabında yapmayı pek istemediğim ama yine de kendimi tutamayıp yaptığım bir olay bu. don zararı göze alarak işlem açma kısmı. Yani borusan yatırımda %10 zararı göze aldım. Total ortalama maliyette. Buna göre işlem açtım. Tabi burada portföy kısmında ne yazık ki yanlış gösteriyor maliyeti 402 olarak gösteriyor bizim maliyetimiz 376'dan tekrar maliyetlendik yani şurası %5 gibi bir zarar falan olması lazım bize sayfamızdan bakalım Bu kısımdan sonrasına Excel sayfasından devam edelim 7286 liramız var Burada formulizasyon şu şekilde bir olay oldu arkadaşlar Henüz borsada işlem görmediği için Güncel kar zarar ve portföy değeri doğru yansımıyor o yüzden de bu kısımları toplam bakiyeye eklediğimizde şu şekilde göstereyim. Toplam bakiyeye bu kısımları eklediğimizde doğru sonucu veriyor. Neyse geçen haftaya göre %5'e yakın bir ilerleme kat etmişiz. Toplamda da %37 bir karımız var. Benim için gayet güzel. En azından para kaybetmeden bugüne kadar geldik. Bundan sonra da öyle olmasını temenni ediyorum. Hissi hareketleri ve Hesap ekstresine de bakarak videomuzu burada noktalayalım. Bu videodaki hiçbir anlatım yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek bilgiler değil. Yatırım tavsiyesi içermez. Alsa tut şeklinde düşünmenize sebep olacak herhangi bir paylaşım değildir. Bunlar sadece benim düşüncelerimdir.